Evet, bu optimizasyon sorusu baya eğlenceliğe benziyor. Daha önce hiç görmediğim tipten bir soru, o yüzden çözeceğim için çok daha heyecanlıyım, haha. <gülüyor> soru şöyle, 100 santimetre uzunluğunda bir tel iki parçaya ayrılıyor. Teli çizelim hemen. Şimdi bu teli iki parça olarak keseceğiz. İki parça derken, bu arada iki eşit parça demiyoruz. Yani sadece iki parçaya böleceğiz. Neyse, bu arada çizmeden önce sorunun tamamını bir okuyalım. Bir parçayı kare oluşturacak şekilde bükeceğiz, diğerini de eşkenar üçgen oluşturacak şekilde bükeceğiz. Alanlar toplamını minimum veya maksimum yapmak için teli nereden kesmeliyiz? Teli nereden kesmeliyiz? Tabii kesmeme olasılığını da çözme katabilirsiniz. Etkileyici bir soru. Bu şimdi 100 santimetre uzunluğundaki telimiz santimetre ya da metre fark etmez öyle değil mi? Uzunluğu 100 diyelim, 100 kilometre bile diyebiliriz. Şimdi bunu bir noktada keseceğiz. Şuradan kesiyoruz diyelim. Öyle yazmayayım çünkü x ve y kullanacağım. kesilen yerdeki işareti x gibi yaptım. Evet, A ve B kullanalım. Sol uçtan A santimetre gibi düşünelim. O zaman sağ uçtan uzunluk ne olur? b diye adlandırabiliriz ama 100 eksi a demek daha kolay olur. Soldaki tel parçasından kareyi oluşturalım. Dikdörtgen değil, kare. Diğer telden de eşkenar üçgen oluşturacağım. Bu ifadenin cebirsel açıdan üçgen için daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu uzunluğu eşkenar üçgen için kullanacağım ve şunu da kare için kullanacağım. a uzunluğundaki telden eşkenar üçgen oluşturuyoruz, tamam mı? Şimdi. Bu üçgen neye benzer? İşte eşkenar üçgenim. Tüm kenarları birbirine eşit. Kenar uzunluğu ne olacak? Çevresi a. O zaman bir kenarın uzunluğu a bölü 3 olur. Kalan parçayla da kare oluşturacağız. Bu arada kareyi de çizdim. Kareyi de çizdim. Karenin çevresi 100 eksi a birimse bir kenarın uzunluğu ne, ne olur? Bu ifade bölü 4 olur öyle değil mi? Çünkü tüm kenarlar eşit. Karenin çevresi 100 eksi a birimse, o zaman bir kenarın uzunluğu nedir? Bu ifade bölü 4, öyle değil mi? Çünkü tüm kenarlar eşit. Bu uzunluğun dörtte biri nedir? 100 eksi a bölü 4 eşittir. 25 eksi a bölü 4, öyle değil mi? Bu kenar 25 eksi a bölü 4, şu kenarda 25 eksi a bölü 4, bu da aynı. 25 eksi a bölü 4 ve bu kenarda 25 eksi a bölü 4. İki alanın toplamını minimum ve maksimum yapan a değerlerini bulmamızı istiyorlar. Peki, iki alanın toplamı nedir? Üçgenin alanı nedir? Şimdi eşkenar üçgenin alan formülünü, alan formülünü hep unutuyorum. O yüzden bu formülü şimdi tekrar baştan bulmamız lazım. Şöyle bir çizelim. Uzunluğun a bölü 6 olduğunu biliyoruz. Orta noktayı çizdim. Tamamının uzunluğu a bölü 3. Bu şimdi buradaki bir 30-60-90 üçgeni, öyle değil mi? Bu 30, bu da 60. Evet, yani bu şunun kök 3 katı olacak. Yüksekliği şurada gösterelim. Üçgenin yarısını çiziyorum. Bu a bölü 6, bu a bölü 3. Bu da bunun kök 3 katı. Karekök 3 bölü 6 çarpı a. O zaman alan nedir? Üçgenin yarısının alanı taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2. O zaman, üçgenin tamamının alanı, bu taban çarpı şu yükseklik, üçgenin alanı, şu taban çarpı bu yükseklik. Yani, a bölü 6, bu çarpı yükseklik, a kök 3 bölü 6. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik dersek, bu üçgenin alanını buluruz, öyle değil mi? Ama tüm üçgenin alanı, bu iki üçgenin alanına eşit. O nedenle, 1 bölü 2'yi yazmadım şimdi. Çünkü, Tüm üçgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Neyse, umarım kafanız karışmamıştır, anladınız siz. Yalnızca biraz geometri yaptık, neyse. Üçgenin alanı eşittir a kare kök 3 bölü 36 çıktı. Peki, karenin alanı nedir? Bu daha kolay, bu daha kolay. Sadece taban çarpı yükseklik. Yani karenin alanı eşittir 25 eksi a bölü 4'ün karesi. Bu da eşittir, 625 eksi 2 çarpı 25 bölü 4 eksi 50 bölü 4a, evet eksi 50 bölü 4a artı a kare bölü 16. Karenin alanı buymuş. Biz iki alanın toplamını bulmak istiyorduk değil mi? Alan toplamının fonksiyonu nedir? İki alanın toplamı eşittir karenin alanı artı üçgenin alanı, eşkenar üçgenin alanı karenin alanı eşittir a kare bölü 16 eksi 50 bölü 4 a artı 625. Ve bunu üçgenin alanını ekliyoruz. artı a karekök 3 bölü 6. Şimdi de optimum değerini bulmamız gerekiyor. Eğer varsa minimum ve maksimum noktalarını bulmak istiyoruz. Karenin alanı zaten burada var. Bunun tamamını silebilirim. Peki türevimiz nedir? Toplam alanı zaten bulmuştuk. Bundan sonrası sadece analiz. Geometrik kısmı bitti. Bu alan toplamı fonksiyonunun türevi nedir? 2 bölü 16 yani a bölü 8. Bunu yazalım şimdi. a bölü 8, a bölü 8 eksi 50 bölü 4. 625'in türevi 0'dır. Artı a 3 bölü 18. Öyle değil mi? Bunun maksimum ve minimum değerlerini bulmak istiyoruz. Bu denklemi sıfıra eşitleyelim. Bakalım nasıl çözeceğiz. A'nın katsayılarını toplayabiliriz. 1 bölü 8 artı kök 3 bölü 18 a eksi 50 bölü 4. Bu türevi sıfıra eşitliyoruz. Şimdi şu iki kesri toplayalım. 8 ve 18. Ortak paydamız nedir? 8 ve 9 değil mi? 9 kere 8 72 idi. 1 bölü 8 eşittir 9 bölü 72. 72 bölü 18 eşittir 4, artı 4 kök 3. Bunun tamamının a ile çarpımı eşittir 50 bölü 4. Denklemin iki tarafını bu katsayının çarpmaya göre tersiyle çarparsak, sayılar pek de düzgün çıkmıyor. a eşittir 50 bölü 4 çarpı 72 bölü 9 artı 4 kök 3. Şahane. Şimdi bunu sadeleştirmeye çalışalım. Bu 4 sadeleşir, bu 18 olur. Yani, a eşittir 50 çarpı 18 bölü 9 artı 4 kök 3 elde ettik. Şimdi bunun mantıklı bir cevap olup olmadığına bakalım. Sanıyorum hesap makinesi gerekecek, peki. Önce ne yapalım, paydanın değerini bulayım. Kare kök 3 çarpı 4 artı 9 eşittir 15.928. A eşittir, 50 çarpı 18 neydi? Ee, 50'yi 10'la çarparsak 500, 8'le ile çarparsak 400, 500 artı 400, 900 eder değil mi? Cevap 900 bölü 15.928. Güzel, şimdi 15.928'in çarpmaya göre tersini alalım. Çarpı 900. Cevap 900 bölü 15.928, şimdi 15.928'in çarpmaya göre tersini alalım, çarpı 900, cevabımız 56.5, A eşittir 56.5, evet en azından mantıklı bir sayı bulduk. Eğer bulduğumuz sayı çok büyük veya negatif olsaydı çok talihsiz bir durum olacaktı ama 0 ile 100 arasında bir sayı bulduk, güzel, yani soruyu çözdük. Şimdi sormamız gereken soru, bu bir minimum mu yoksa maksimum mu? Buna cevap verebilmek için, bu noktada çukurluğun yönüne bakalım. Toplam alan fonksiyonunun ikinci türevini alalım. Toplam alan fonksiyonumuz buydu. Birinci türevi sıfıra eşitlemiştik. Şimdi ikinci türevi alalım. 1 bölü 8 artı kök 3 bölü 18. A cinsinden ikinci türev bu. Toplam alan A cinsinden bir fonksiyondu. Pozitif sabit bir sayı. Bu demektir ki, herhangi bir A değerinde ikinci türev hep pozitif. İkinci türevin pozitif olması, tüm fonksiyonu için çukurluğun yukarı doğru olduğunu gösteriyor. Peki, bunu nereden biliyoruz? İkinci türev pozitifse eğim hep artıyor, öyle değil mi? Yani eğimin sıfır olduğu bir nokta, örneğin bu nokta minimum nokta olacaktır. A eşittir 56 buçuk dedik. 56 buçuk noktasında kesersek, minimum nokta bulmuş oluruz. Peki, maksimum bulmak için ne yapmalıyız? uçtaki noktaların değerlerine bakmalıyız. a eşittir 0 ve a eşittir 100 için değerleri bulalım. Bunlardan biri maksimum olacak. a eşittir 0'daki fonksiyon değeri ne olur? Fonksiyonumuz şuydu, a 0 ise fonksiyon değeri nedir? Bu 0, bu 0, bu da 0, yani 625. Bu durumda telin tamamını kare için kullanıyoruz. Yani toplam alan karenin alanı oluyor ki o da 625. Peki, a eşittir 100'deki durum nedir? Karenin alanı 0 olur. Bu terimleri yok sayabiliriz. Kare için tel ayırmadığımızdan buranın 0 olacağını biliyoruz. Üçgenin alanı nedir? Bu terim üçgenin alanıydı. Kök 3 bölü 36 çarpı 100 kare. Bu kaç eşittir bakalım. Karekök 3 bölü 36 ve 100 kare de 10.000 eder, değil mi? Çarpınca ne etti? 481, 481'e eşitmiş. Peki ne bulmuş olduk? Yaklaşık olarak 56.5'te kesersek çıkan alan toplamı minimum olur. Çünkü bu noktada grafik yukarı doğru çukur. Hesap makinenizde a eşittir 56.5 için toplam alanı bulabilirsiniz ve bu minimum değer olacak. Kare ve üçgenin alan toplamının minimumunu böyle buluyoruz. Minimumunu böyle bulduk. Tüm teli kare için kullanırsak alanı 625 buluyoruz. Bu durumda ise tüm tel üçgen için kullanılıyor ve alan 481 bulunuyor. Yani a sıfırken maksimum değeri 625 olarak bulduk. Minimum değerde teli 56.5'te kestiğimiz zaman elde ediliyor. 56 buçuğu üçgene, kalan 43 buçuğu da kareye ayırdığımız zaman, minimum alan toplamını elde ettik. Evet, süper bir soruydu. Umarım doğru çözmüşümdür. Umarım bir dikkat hatası yapmadım. Evet, neyse en azından sorunun nasıl çözüleceğini anladınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.